Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. YKS'ye 3 ay kala nasıl dereceye girilir? Bu videomuza geçelim. Bu videoyu 3 kategoriye ayırdım ben. Aşağıda o kategorilere ulaşabilirsiniz direkt. Siz hangi kategorideyseniz videonun o kısmını atlayıp direkt oradan devam edebilirsiniz izlemeye. Ama baştan sona da izleyebilirsiniz. Şimdi öncelikle temeli olmayanlar ve sıfırdan başlayanlar son 3 ay kala nasıl yapacaksınız? Onlardan bahsedelim. Ama biraz size birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdiye kadar neredeydin? Şimdiye kadar neredeydin? Bir önce onu bir yaz bakalım. Yani sen şimdiye kadar çalışmadın, çalışmadın. Son 3 ay kala mı sınava gireceğin aklına geldi? Senin işin öncelikle zor, onu söyleyeyim. Hatta çok zor. Sıfırdan başlıyorsun, 3 ay kalmış dereceye. Çok zor. Gerçekten acı konuşacağım ama senin şu anda dereceye girmen çok zor arkadaşım. Arkadaşım ne lan? Çok zor. Çok zor. Çok zor. Anladın Şimdiye kadar neredeydin? Sorarlar bunu sana. Sınavı ne zaman olacağım belli zaten. Sen niye 3 ay kala geldin ki sınav çalışmaya? Çok zor. Yaparsan helal olsun. Yaparsan dereceye gir gel beraber bizi çekelim. Ama yapan, Yap sıfırdan başsa 3 ayda dereceye gir. Bana bunu kanıtla. İnşallah yaparsın. Ama çok zor. Çünkü şu ana kadar neredeydin sen abi ya? Diğer arkadaşlarımız çok affedersiniz. it gibi çalışıyorlar. Ama siz... Şimdi mi çalışmaya başladınız? Yani çalışmaya başlamak şimdi mi aklınıza geldi? Bunca zamandır yoksun. Diğer arkadaşlarımız çalışıyor. İşte her gün soru çözüyorlar. Her gün konu çalışıyorlar. Sen onlarla aynı dereceye gireceğini zannediyor musun? Sonuç 3 ay kala. Ve sıfırdan başladığına göre. Eee, yanılıyorsun. Zor. Çok zor. İmkansız yani. İmkansız başlarım diyorsan. Hodri Meydan abi göreceğiz. Sınava gir görelim. Yani şu ana kadar arkadaşlar adam akıllı çalışmadıysanız. Şu an sıfırdan başlamayı düşünüyorsanız çok zor. Ama bunu yapacaksanız, kendinize güveniyorsanız ki güvenin bence. Çünkü sizin de bir hedefiniz var. Sizlerin onlardan bir farkı var. Ne farkınız var biliyor musun? Şu ana kadar çalışmadınız. İşte sıkıntı bu. Bir şeyler olacağı kesin ama ne olacağını ben bile bilmiyorum. Siz bile belki bilemezsiniz. Tahmin bile edemezsiniz yani. Elbet bir şeyler olunur ama ne olacağını bilemezsiniz. işte. hedefine karşı isteğin senin son 3 ay kala çalışmaksa artık orası sana kalmış. Bir şey diyemiyorum. Tek diyeceğim şey adam akıllı çalış bari. Bundan sonraki zamanı adam akıllı değerlendir. Temeli olup şimdi başlayanlar. Hoş geldin abi, abla. Neredesin ya? Millet it gibi çalışıyor. Sen neredesin? Her gün gecelere kadar, sabahlara kadar ders çalışıyorlar. Discord sunucumuzda görüyoruz. Ben de onları çalışıyorum. Siz neredesiniz? Hem bir de temeliniz var. Temelinize güvenip mi siz e, 3 ay kadar çalışmaya başlayacaksınız? Biraz zor. Bir şey söyleyeyim mi? Biraz zor. Çünkü o arkadaşlar uzun sürede çalışıyorlar. İt gibi çalışıyorlar. Affedersiniz köpek gibi çalışıyorlar. Sizlerle aynı derece gireceğini mi zannediyorsunuz siz onlara? Niye öyle bir şey olsun ki? Onların verdiği emekle sizin vereceğiniz emek bir mi? Uzun sürede çalışıyor onlar. Sen neredeydin peki? Rahat rahat yatıyor muydun? Rahat rahat film mi izliyordun? Yani nerelerdeydin? Sınavın olacağını biliyorsun zaten. Sen neredeydin? Bunu şimdiye kadar hiçbir şey yapmayıp zorunluluk vesaireden değil. Kendi başına hiçbir şey Yapmayıp rahat rahat gezenlere söylüyorum. Diğer zorunluluktan dolayı çalışamayan arkadaşlara sözüm yok. Onlara bir şey diyemem. Ama kendi keyfinden dolayı şimdiye kadar çalışmayanlara bu söylediklerim aynen geçerli. Siz dereceye girebilirsiniz. Ama verdiğiniz emek diğer arkadaşların emeğiyle bir değil. Bunu unutmayın. Ve dereceye girmeniz çok kesin değil açıkçası. Olabilir de olmayabilir de. İki seçenek var. Olmayabilir kısmı biraz daha yüksek. Olabilir kısmı biraz daha az. Çünkü bayağı da çalışmayın. Unutmuşsunuzdur belki. Belki konuların yetişmeyecek büyük ihtimal Hepsi yetişmez zaten de şimdiye kadar. Ama sağlam bir temelin varsa yetişedebilir konuların. Derecede yapabilirsin. Ona bir şey diyemem. Sizden de tek bir isteğim var. Bari temeliniz de var. Şimdiye kadar çalışmamışsınız. Şimdiye kadar hiçbir şey yapmamışsınız. Bundan sonraki zamanı adam akıllı... Adam akıllı değerlendir. Adam akıllı değerlendir be. 3 ay kalmış senin. Senin sıkılmaya bir haddin yok. Senin... İşte bundan sonra arkadaşlarına buluşmaya gitmeye bir haddin yok yani. Çünkü sen uzun zamanda çalışmıyorsun. Diğer arkadaşlarımız baya çalışıyor. Neredeydin? Neredeydin ya? Neredeydin? Çalışacaksın. Başka çaren yok abi. Kurtuluşun yok. 3 ay kalmış. Adam akıllı. Bari şu 3 ayını değerlendir git ya. Bari 3 ayını değerlendir. 3 ayını. Ama adam akıllı değerlendir. Bir şey yapıyorsan sağlam yap. Ve uzun süredir çalışan can yoldaşlarım. Sizler de hoş geldiniz. Biliyorum nasıl sıkıldınız Nasıl neferiniz Şu an hayattan soğumuşsunuz Ailenizden arkadaşlarınızdan Allah hepinize bildiği gibi yapsın Diyorsunuz biliyorum aynısını yaşadım, aynısını yaşadım Hiç merak etme aynısını ben de yaşadım Her şeyden soğudunuz Her şeyden sıkıldınız ama Size öncelikle bir tebrik ediyorum Uzun süredir çalışıyorsunuz Uzun süredir programlı adam akıllı Bırakmadan pes etmeden ve hedefinizi olan aşkınıza çalışıyorsunuz sizi öncelikle bir tebrik ediyorum. Size kızamam. Çünkü diğer arkadaşlardan farkınız uzun sürede çalışıyor olmanız. Uzun süredir gecelere kadar çalışıyor olmanız. Sabahlara kadar çalışıyor olmanız. Konu çalışıyor olmanız. Soru çözüyor olmanız. işte denemeler yapıyor olmanız. Hani hedefiniz için elinizden gelen ne varsa onu yapıyor olmanız. Bu yüzden size hiçbir şey diyemeyeceğim. Size diyeceğim tek şey çok az kaldı. Çok sıkıldın. Bir sürü şey var seni işte çalışmak dışına iten. Sen onlara rağmen hala ayaktasın ve hala ders çalışıyorsun. Kral adamsın. Kraliçesin. Böyle diyorum diye çok da şımarmayın. Çok da şımarmayın çünkü 3 ay kaldı. Şu 3 ayı da sağlam bir şekilde otur. Şu 3 ayda da sağlam bir şekilde çalış. Uzun sürede çalışıyorsun zaten. 3 ay daha çalışırsın. Ne olacak? Şimdiye kadar az dişini sıkmadın. Biraz daha sıkacaksın sadece. Yapman gereken tek şey o üniversiteyi düşünmek. Sena, sena, Sana ne mutluluk veriyorsa, sana ne azim veriyorsa, senin ne azimlendiriyorsa onu düşünmek. Ve sınava o azimle, o coşkuyla, o düşündüğün şeyin verdiği enerjiyle ders çalışmak. Son olarak burayı herkesin izlemesini isterim açıkçası. Azimli olun ve pes etmeyin. Bakın benim yaptığım derece çok güzel bir derece değil. Ama beni başarıya ulaştıran şey azimli olmak ve pes etmemek. Çünkü geçen sene 2020 yılında Mart ayında işte Mart'ın ortasında pandemi başladı. Ve pandemi başladığında %30-35'lik bir kısım çalışmayı bıraktı. İşte o çalışmayı bırakmayan kısmadım bir biri benim. Diğer dilime girenlerden biri benim. Bu beni başarıya ulaştırırdı bakın. Çok iyi bir derece demiyorum. Başarı diyorum. Herkesin istediği hedef farklı çünkü. Benim hedeflediğim bölüm yazılı mühendisiydi. Çok şuruk adandım. Sizin hedeflediğiniz bölüm neyse artık onun da derecesi farklıdır. Onun için siz farklı çalışırsınız. Bunun için ben farklı çalıştım. Ama ikimizin de Ortak yani olmalı, azimli olmak ve pes etmemek Bu iki unsur bizi ayakta tutuyor Çünkü azimli olduğun için sürekli ders çalışacaksın Sürekli ders çalışacaksın, bırakmayacaksın Sürekli soru çözeceksin, bırakmayacaksın Sınava kadar bırakmayacaksın çalışmayı Pes etmemek de aynı şekilde Çünkü pes edenler kaybediyor zaten Son bir buçuk ay kalı adam pes ediyor, yıkılıyor Ya deneme netleri 90'daysa 45'e düşüyor, 50'ye düşüyor İşte pes etmemek bu yüzden önemli Süreklilik bu yüzden önemli Azimli olmak bu yüzden önemli Hedeflediğiniz üniversite var, hedeflediğiniz bir bölüm var, hedeflediğiniz ne varsa, hedeflediğiniz gelecek. Çoğu kısmı üniversitenize bağlı, gideceğin üniversiteye bağlı. Bu videoyu izliyorsan demek ki hedeflediğin bir üniversite var, hedeflediğin bir gelecek var ya. Onun için çalışmaya devam edeceksin. Pes etmek yok, bırakmak kesinlikle yok. Azimli ol, pes etme, başaracaksın. Ben İsmail Demir, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.